Gençler selamlar ben SML Hoca, SML Hoca matematik alanındasınız arkadaşlarım Metin yayınları TYT matematik soru kitabının çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz 80 ve 81. sayfaların çözümlerini yapacağız Bu videoda köklü ifadeler öğreniyorum 9. testi çözeceğiz arkadaşlar Abone olduysanız ve bu çok önemli videoyu beğendiyseniz beni çok mutlu etmişsiniz demektir Arkadaşlarım hazırsanız ilk sorumuza da vakit kaybetmeyelim ve çözümlere başlayalım İlk sorumuzda kök içinde a artı 1 ve dördüncü dereceden kök içerisinde 3 eksi a ifadesini tanımlı yapan kaç tane a doğal sayısı vardır diye sorulmuş Bakın burada kökün derecesi 2 kökün derecesi 4 O halde çift dereceli kökler varsa içerisi mutlak suretle sıfırdan büyük veya eşit olmalı Yani a artı 1 sıfırdan büyük veya eşit bir de 3 eksi a sıfırdan büyük veya eşit Buradan A sayısı eksi 1'den büyük veya eşitken aynı şekilde A sayısı 3'ten küçük veya eşittir diyeceğiz. Şimdi eksi 1'den büyük veya eşit, 3'ten küçük veya eşit deniliyorsa 1, 0, 1, 2 ve 3 sayıları arkadaşlarım bu ifadeyi tanımlı yapan sayılardır, tam sayılardır. Fakat bize doğal sayı diye sorulmuş. Dolayısıyla sadece 0, 1, 2 ve 3'ü alacağız. Yani sevgili arkadaşlarım 4 tane A doğal sayısı vardır diyeceğiz. 5 çeldirici cevaptı burada. İkinci sorumuz. x artı 4 eksi x'in karekökü dördüncü 4. dereceden kök içerisinde x eksi 4 bölü x artı 5'in kare işleminin sonucu kaçtır? Nasıl, nasıl yani? Hiçbir sayı yok. Arkadaşlarım şöyle x burada kaç olduğu aslında çok net belli. Nasıl belli hocam? Şöyle bakın. Burada çift dereceli yine 2 burası. 4 eksi x'in sıfırdan büyük veya eşit olması lazım. Bir de x eksi 4'ün şurası da çift olduğu için x eksi 4'ün de sıfırdan büyük veya eşit olması lazım. Yani arkadaşlarım x 4'ten küçük veya eşit bir de x 4'ten büyük veya eşit geldi. E birinde x 4'ten küçük diyor ötekinde büyük diyor ikisi birlikte olamayacağına göre. Burada bakın eşitlik var demek ki x kesin ve kesin 4 olacak. x 4 ise şurası 4 şurası 0 burası 0 burası da kök 9 olur bakın. Kök 9'da bildiğiniz 3 o halde 4'ü 3'e bölerseniz cevabı bulursunuz. Doğru cevabınız C seçeneğinde verilmiştir diyeceğiz arkadaşlar. 3. sorumuz. Kökelli sayısı 3 tane sayı var. Bu sayılardan hangisiyle çarpılırsa sonuç rasyonel olur diye sorulmuş. Öncelikle arkadaşlarım şöyle diyeceğiz. Kökelli dediğimiz sayı aslına bakarsanız 5 kök 2'dir. Çünkü 25 kere 2'dir kökelli. Kök 12 dediğimiz sayı sevgili arkadaşlarım 2 kök 3'tür. Kök 18, 3 kök 2'dir ve kök 20'de arkadaşlarım 2 kök 5'tir. Şimdi bakın ben kökeli yani 5 kök 2'yi bunların her biriyle ayrı ayrı çarparsam eğer Karşıma neler çıkacak bir bakalım. Bunda bunu çarparsanız sonuç 10 kök 6 olur. 10 kök 6 değil rasyonel. Rasyonel değil. Bunları çarparsanız sonuç 30 çıkar. Çünkü kök 2 ile kök 2'nin çarpımı 2 kere 3 6 kere 5 30 Kök 5 ile kök 2 çarparsanız 10 gelir. 10 on kök da burası yaptı. Bu da irasyonel. Demek ki sonuç sadece 2'ymiş. Yalnız 2 cevap yani cevap B seçeneği olacak arkadaşlar. Dördüncü soru. 48'in kare kökü nedir? 16 kere 3 olduğu için 4 kök 3'tür. 4 kök 3 ile kök 3'ü çarparsanız kök 3 kere kök 3. 3 olduğu için 4 kere 3'ten üst taraf 12 gelir. Bölü. Kök 2 ile kök 8'in çarpımı kök 16 yani 4. 4'ten 1 çıktı 3. 12'yi 3'e böldünüz doğru cevap 4 geldi. Cevap D seçeneği olacaktı. Hemen geçiyoruz 5. sorumuza. X sayısı verilmiş bize. Bunu biraz düzenlesek iyi olacak gibi. Kök 48 demiş. Kök 48 nedir arkadaşlar? 16 kere 3 olduğu için 4 kök 3'tür. Pekala eksi. Bakın burası da 36 kere 3. Dışarı çıkardık 6 kök 3 yaptı. Eksi Kök 27. Bu da 9 kere 3 olduğu için 3 kök 3 yaptı. 4'ten 6 çıktı. Eksi 2. Eksi 2'den 3 çıktı. Eksi 5 kök 3 yaptı üst taraf. Yani bu ne? X. Peki hala bir de Y'ye bakalım. Y sayımız kök 8. Yani 2 kök 2. Artı kök 50. Yani 5 kök 2. Ve eksi. Bakın 8 bölü kök 2 demiş. Bunu kök 2 ile genişletecek olursanız. 8 kök 2 bölü 2 yapar. 2'leri sadeleştirirseniz 4 kök 2 gelir. Şimdi bir de burayla uğraşalım. 2 kök 2, 5 kök 2 daha 7 kök 2. 4 kök 2 çıkarırsanız 3 kök 2 kalır. Bu da y'ymiş arkadaşlar. İkisi de y'yi çarp demiş bize. Hadi çarpalım. Eksi 5 ile 3'ü çarptınız. Eksi 15. Kök 3 ile kök 2'yi çarptınız. Kök 6 geldi. Eksi 15 kök 6 bizim cevabımız olacak. Doğru cevap C seçeneğiydi. Ve geçtim 6'ya. Kök içinde 196 demiş. Yani 19,6 demiş. Ben bunu 196 bölü 10 biçimde yazarım. Eksi burayı da 169 bölü 10 biçimde yazarım. Bunların kare kökü alınacak ve daha sonrasında gidip kök onla çarpılacak. Şimdi bakın kök içerisinde 196 demek 14 demektir. 14'ün karesi 196 olduğu için kök içinde 169 da arkadaşlarım 13'tür bölü kök 10 ve bölü kök on var dışarıda da çarpı kök on var. 14'ten 13 çıkardınız bir bölü kök on geldi. Bunu da kök onla çarparsanız cart cart o halde cevap neymiş 1'miş yani doğru cevap C seçeneğinde verilmiş sevgili gençler. 6. sorumuzun cevabı da C çıktı ve geçtik 7'ye. 0.0004 demiş bakın bu nedir 4 çarpı 10 üzeri eksi 4 demektir ve bunun kare kökü yani 1 bölü 2. kuvveti var elimizde çarpı şuraya bakıyoruz 1 2 3 4 5 6 tane virgülden sonra hane var. O halde arkadaşlarım bu da 125 çarpı 10 üzeri eksi -6 demektir. Bunun da küp kökü var. Yani 1/3. kuvveti diyeceğiz. Daha sonrasında bölü alt kısımda ise 1 çarpı 10 üzeri -4'ün karekökü yani 1/2. kuvveti mevcut. Şimdi bunu biraz düzenleyelim. 4'ün 1/2. kuvveti yani karekökü. 4'ün karekökü 2 yapar. 10 üzeri -4'ün 1/2. kuvveti 10 üzeri eksi -2 yapar. 125'in 1 bölü 3. kuvveti yani küp kökü 5 yapar arkadaşlarım. 10 üzeri eksi 6'nın 1 bölü 3. kuvveti de 10 üzeri eksi 2 gelecektir. Bölü alt kısımda 10 üzeri eksi 4'ün 1 bölü 2. kuvveti var. Yani 10 üzeri eksi 2'miz mevcut. Şimdi bakın 10 üzeri eksi 2'ler birbirini götürdü mü götürdü. 2 ile 5'i çarptığınız 10 geldi. 10'la da 10 üzeri eksi 2'yi çarpacağız. Yani bu da ne yapar? 10 üzeri eksi 1 yapar. 10 üzeri eksi 1 de 1 bölü 10'dur. 1 bölü da ondalık olarak düşünecek olursak 0.1'in ta kendisidir. Yani cevap B seçeneğinde verilmiştir diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Ve devam ediyorum. 8. soruyla. Kök 32 ne demek? Tabii ki 4 kök 2 demek. Çünkü 16 kere 2'dir. Artı kök 8'de 2 kök 2'dir. Bölü. Kök 90 diyor 9 kere 10. Yani 3 kök 10. Eksi bir de kök 10'umuz var. Çarpı kök 2 bölü kök 5 dedik. Şimdi üst tarafa bakıyorsunuz. 6 kök 2'miz var. 6 kök 2 ile kök 2'yi çarpacağız. Bölü. 3 kök 10'dan kök 10'u çıkardınız. 2 kök 10. Bunu da kök 5 ile çarpacağız. Pekala. Kök 2 kere kök 2 2 yapar. Alttaki 2 ile götürdüm ben bunları. Alt kısma bakacak olursanız da. 6 bölü bakın kök onu ben kök 2 çarpı kök 5 diye yazdım bir de yanında kök 5 var kök 5 kere kök 5 5 yapar o halde arkadaşlarım burası da 6 bölü kök 2 çarpı 5 geldi pekala paydada irrasyonel bırakmayalım kök 2 ile genişletirseniz 6 kök 2 bölü 2 kere 5'ten 10 gelir 2'ye böldüm 3 2'ye böldüm 5 yani 3 kök 2 bölü 5 benim cevabım olacak Cevapta nerede verilmiş bakın A seçeneğinde verilmiş diyeceğiz sevgili gençler. Cevabımız A'ydı. 80. sayfamızı bitirdik. 81. sayfada ilk sorumuz 9. soru. Evet arkadaşlarım demiş ki bize eksi 5'in küp kökünün, eksi beşin küpünün küp kökü küp olunca bunları direkt silebiliyordum. Cevap içeride kalan oluyordu eksi 5. 2 ile bu gidiyordu. Eksi 3'ün mutlak değeri 3 yapar. Bunları da direkt götürebiliyorduk. Önünde eksi var bir de içeride eksi var. Eksi eksi 2 yani artı 2 yaptı. 3 ile 2'yi topladınız 5. 5 çıkardınız cevap 0 olacaktı. Geçtim ona Demiş ki bize 4 bölü kök 5 1 eksi 1 bölü kök 5 artı 2. Bu işlemin sonucu nedir? Burayı arkadaşlarım kök 5 artı 1 ile genişleteceğim. Burayı da kök 5 2 ile genişleteceğim. Üst taraf 4 kök 5 artı 4 yapar. Alt kısımda bakın. Kök 5 eksi 1 ile kök 5 artı 1'in çarpımı 4 gelir. Eksi üst taraf kök 5 eksi 2 yapar. Alt taraf ise 5 eksi 4'ten 1 yapar. Şimdi buraya bakıyorum. 4'leri sadeleştirebilirim. Kök 5 artı 1 gelir. Eksi parantezinde bunu 1'e bölmek demek aslında kendisini yazmak demek. Köşp, kök 5 eksi 2 geldi. Eksi içeri dağıtırsanız kök 5 artı 1 eksi kök 5 artı 2 gelir. Artı kök 5 ve eksi kök 5 gider. 1 ile 2'nin toplamı bize 3'ü verir. O halde cevabımız D seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz sevgili arkadaşlarım. 10. sorumuza da D dedik ve 11. soruya geçtik. A sayısı kök 45 eksi kök 27. B sayısı kök 20 artı kök 12 bunları çarpın demiş. Öncelikle kök 45 demek 9 kere 5 olduğu için 3 kök 5'in ta kendisidir. Kök 27 de 3 üç kök 3'tür arkadaşlar. Kök 20 dediğimiz sayı aslına bakarsanız iki kök 5'tir. Ve kök 12 dediğimiz sayı da 4 kere 3 olduğu için iki kök 3'tür. Şimdi bu sayıyla bu sayıyı çarpacağız. Birini 3 parantezine aldım. Kök 5 eksi kök 3 dedim. Ötekini de arkadaşlarım 2 parantezine alacağım. Kök 5 artı kök 3 gelecek çarpı 2. Bakınız kök 5 eksi 3 ile kök 5 artı 3 2 kare farkıdır çarpımları. Böylelikle kök 5'in karesi kök eksi, kök 3'ün karesinden 5 3'ten 2 gelir. Şu ikisinin çarpımı 2'ymiş. 2 i̇ki kere 2 4 yapar. 4 kere 3 12'yi verir. O halde 11. sorumuzun cevabı da böylelikle A seçeneği olmuş olur. Ve geçiyorum 12'ye. Aşağıdaki sayı doğrusunda M, N ve T gerçel sayılarının yerleri gösterilmiştir. M 5 ile 4, T 2 ile 3, n de 5 ile 6 aralığındadır. Buna göre M, N, T sayıları aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sorulmuş. Öncelikle arkadaşlarım eksi 5 ile eksi 4 aralığındaki m sayısı, unutmayın ki bir reel sayıdır. Reel sayı belirtmesi için bir köklü ifade varsa bunun işinin tabii ki yine pozitif olması gerekir. Dolayısıyla kök 17 eksik kök içinde eksi 17 bir karmaşık sayıdır. Kök içinde eksi 28 bir karmaşık sayıdır. Reel değildir arkadaşlar. A ve B şıkları direkt elendi. Daha sonrasında. 2 ile 3 arasında olan t için kök 4 ile kök 9 arasındadır diyebilirim. Yani t'nin kökünün içi 4 ile 9 arasında olacak. Yani 10 olamaz mesela. Bu da gitti. Daha sonrasında 5 ile 6 aralığında bir n varmış. Yani kök 25'te kök 36 aralığında olması gerekiyor. Şimdi buraya bakıyorsunuz. Kök 30 evet bu aralıkta fakat kök 20 bu aralıkta değil. Bu da gitti. O halde arkadaşlarım cevabımız neymiş? C seçeneğiymiş diyeceğiz. 12. soruya da C dedik ve devam ediyoruz 13'le. Kare kök içinde 6 çarpı 5 üzeri 4 artı 5 üzeri 5. Öncelikle arkadaşlarım 6 çarpı 6 çarpı ben bunu 5 üzeri 4 parantezine alırsam eğer 1 artı 5 kalacaktır burada. Ve bunun da karekökü var. Şimdi 6 çarpı 5 üzeri 4 çarpı 6 geldi bakın. Bu da 6'nın karesi çarpı 5 üzeri 4'ün kareköküdür köküdür. 6'nın karesi dışarı 6 diye çıkar 504 de dışarı 5'in karesi diye çıkar. 5'in karesi 25, unutmayın. 6 çarpı 25 de bize 150 sonucunu verir. Demek ki cevabımız E seçeneğindeymiş arkadaşlar. 13. Soruyu da çözdük ve E dedik ve geçtik son soruya. 2 çarpı 2 kök 5 eksi 4 ve 2 kök 5 artı 4 var. İçeriye baktığınız zaman bir iki kare farkı durumu var. O halde bununla bunu çarparsanız 2 kök 5'in karesi yani 20. 4'ün karesi yani 16 gelir. Bunu da tek kök içerisinde yazarız. 20'den 16'yı çıkarttığınız 4 geldi. Kök 4 ise 2'nin ta kendisidir. O halde cevabımız da C seçeneğidir. Evet arkadaşlarım videomuzun ve testin sonuna geldik. 80 ve 81. sayfaların çözümlerini yapmıştık bu videoda. Ve artık pekiştiriyorum kısmına geçiyoruz. Bir tane pekiştiriyorum testimiz var. Köklü ifadeler 10. test oda. Sonraki videoda görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.